Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Üçgenlerin 7. videosundayız. Üçgende eşliği anlatacağım sizlere bu videoda. Evet bu arada PDF'e yani bu videoda kullanacağımız PDF'e nasıl ulaşacaksın? Videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Orada zaten Üçgende Eşlik başlığını göreceksin. İndir onu önüne koy ve hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende eşlik den bahsetmeden önce önce eş açıdan ve eş doğru parçalarından bahsedelim. Ölçülere eşit olan açılara eş açı, ölçülere uzunluklara eşit olan doğru parçalarında da eş doğrular denir. Mesela buradaki uzunluk 5 birim. Hocam buradaki uzunluğun 5 birim olduğunu nasıl anlayacağız? Şuraya bak. 8. sınıfta hatırlarsın dik üçgen pisagor bağıntısı 3, 4, 5. Hocam buradaki uzunluk da 5 birim. Yani senin şu uzunluğunla şuradaki uzunluğun birbirine eşit olduğu için bunlar eş doğru parçalardır. A, B eştir, C'de eşlik sembolü, sembolü. eşittirin üzerinde şöyle bir yan yatık S işaretiyle gösterilir. Açılar şu açıların eşitliğinde arkadaşlar kesinlikle eşit. Onu söyleyeyim. Bu açılarda birbirine eşitse biz BAC açısıyla DEF açısı birbirine eşitir diye söyleyebiliriz. Ya da ölçüleri eşit derken de başına M koyuyoruz. M BAC açısı eşittir. M DEF şeklinde gösteriyoruz. Eşlikte de eşlik işaretiyle gösteriyoruz. Tamam. Benim için önemli olan şurası. Üçgende değiştik İki üçgeni üst üste koyduğumuzda üçgenler çakışıyorsa üçgenler eştir. Eğer abc ve df eş ise abc üçgeni eşittir, eşittir eşittir'in üstünde dalga işareti var şöyle df şeklinde gösterilir. Mesela şurada abc ve df'yi üst üste koyduğunda bu iki üçgen üst üste bütün her şeyle çakışıyorsa bu iki üçgeni eşittir diyoruz. Ama burada şu çakışmadan bahsederken çakıştığı zaman kenarlar çakışıyor bir de açılar da üst üste çakışmıyor mu? çakışıyor. Ha Bunu ma daha matematiksel olarak söyleyecek olursak eğer. Eşlik dediğimiz şey iki üçgende karşıtlı kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir diyebiliriz ya da üstüne koyduğunda açılar da çakışmıyor mu böyle? Evet şunu üstüne koydum açılar da çakışıyor, açılar da çakıştığı zaman iki üçgende karşıtlı açılar birbirine eşit ise bu iki üçgen nedir diyebiliriz Eştir tam olarak diyemeyiz bunun yanında bir de kenar eşitliği de lazım hem açı hem de kenar eşitliği olduğunda ne olacak bu iki üçgen eşit diyeceğiz zaten teoremlerimiz var o teoremlerden de şimdi bahsedeceğiz öncelikli olarak. ABC üçgeni. bak burada ABC üçgeni eşittir DEF şeklinde ya da FDE şeklinde rastgele söyleyemiyoruz bunu. Buna da dikkat et. Buradaki yazım çok önemli. Şu yazımda ABC'yi yazdıysak bak ABC'ye dikkat et. ABC çizgi nokta çift çizgi. E burada da çizgi nokta çift çizgiye gideceksin. O zaman EFD şeklinde yazılır bu. Ha bu şekilde eşlik verildiğinde de ya da tam tersinde düşünebilirsin. Şu şekilde eşlik verildiğinde de hocam Şuraya yazayım istersen A B, C üçgeni eşittir EFD D üçgeni derse elimizde üçgen yoksa ya da üçgen var ama kenarları ve açıları hakkında yorum yapamıyorsak sadece bu bilgiyle kenarlar ve açılar hakkında yorum yapabiliriz. Hocam A açısıyla E açısı eşittir diyeceğiz. Mesela iki üçgen var şöyle A B C ve boş ve D e, şeklinde adam dedi ki şu. A açısıyla E açısını eşitleyeceksin kardeşim. A açısı nokta, E açısı da nokta diyeceksin. Sonra B açısıyla F açısı eşittir diyeceksin. B açısı çizgi, F açısı da çizgi diyeceksin. Sonra C açısıyla da D açısı eşitleyeceksin. Yani burası çift çizgiyken burası da çift çizgi diyeceksin. Kenar uzunluklarını yaparken nasıl yapacaksın? Hocam AB ile EF eşittir. BC ile e, FED eşittir. Bir de AC ile ED birbirine eşittir diye söyleyebilirsin. Ama bunu bu şekilde yapmaktansa açıları yazdıktan sonra eşlikte en temel mantık nedir biliyor musun? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Nokta. Bitti. Yani sen bu açıları yazacaksın. Eşlikte en önemli şeyi söylüyorum sana. Açıların eşitliğini yazıyorsun. Ardından aynı açının karşısındaki kenarlar eşittir diyeceksin. Bak inceleyelim. Hocam şu üçgenle şu üçgen eşittir dedik ya. Bak A, B, C eştir, E, F, D dedik ya. E, F, D dedik ya. Burada kafanızda karışmasın. Şuradakileri de sileyim. Bak A, B, C eşittir. E, F, D dedik ya. Bak A açısıyla E açısı eşit mi? Bakıyorum. Çizgiye çizgi evet. B açısıyla F açısı eşit mi? Eşit. Sonra C açısıyla da D açısı eşit mi? Eşit. Bir de dikkat et. Noktanın karşı çizgiyken noktanın karşı çizgi. Aa gerçekten. Aynı açının karşısı birbirine eşit oldu. Çizginin karşı çift çizgi. Çizginin karşı çift çizgi. çizgi. Çift çizginin karşı 3 tane çizgi. Çift çizginin karşı 3 tane çizgi. Gördüğün üzere. O yüzden eşlikteki en önemli şey. Açıları yaz. Yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşitliğini göster. Olay bitti. Bu kadar. Evet. Şimdi bir dikkat demişiz. Bakalım buradaki dikkat ne? Eş iki üçgen arasındaki eşlik ifadesi yazılırken üçgenlerin köşelerinin yazım sırası önemlidir. Zaten ondan bahsettik. Şimdi sorulara bakalım mı? Bakalım. Yukarıdaki iç açı ölçüleri x, yezi olan olarak verilen iki üçgenin eş olması için kenar uzunlukları arasındaki bağıntı nasıl olacak? Madem bunlar eş Eşliği nasıl yazabilirim? Bu XYZ şeklinde gittiysem eğer ABC üçgene bazen bu yazım da sorulabiliyor arkadaşlar bize. O yüzden dikkat etmek lazım. ABC üçgene eşittir. DF değil, rastgele değil. Nasıl gittim? ABC derken XYZ'ye de gittim. XYZ'ye de gideceğim. FDE şeklinde gideceğim burada. Kenarların eşliği. X'in karşısı çizgiyken X'in karşısı çizgidir. Y'nin karşısı çift çizgiyken Y'nin karşısı çift çizgidir. Z'nin karşısı yuvarlakken Z'nin karşısı yuvarlaktır. Bitti gitti. E, Kenarlar arasındaki ilişki BC uzunluğuyla hangisi eşit oldu? DE uzunluğu eşit oldu. Sonra hocam e, çift çizgi yani AC uzunluğuyla niye konuşamıyorum ben bugün ya? E, burası da çift çizgi EF uzunluğu birbirine eşit oldu. Sonra hocam yuvarlaklar yani Ali Bey uzunluğuyla neresi yuvarlak? Burası DF ya da FD uzunluğu birbirine eşit oldu arkadaşım. Cevap bu. Tamam geldik örnek 2'ye. ABC üçgeni eşittir EDF demiş. Bak şimdi hemen benim ilk işim Açılar olmasa bile açıları yaz bak. Nokta, çizgi, çift çizgiyi yazdıysam eğer. ABC'deki A açısıyla EDF'deki E açısı. E açısı da nokta olacak. Bak A ile E. Sonra D ile B. B çizgiyse D de çizgi. Sonra burası da çift çizgi oldu. E o zaman burada noktanın karşısı 6 ise noktanın karşısı 6. Sonra çizginin karşısı 5'se çizginin karşısı 5. Sonra burası da kaç yaptı? 3. Pardon. Şurası da kaç yaptı? 3 yaptı. Ve bizden ne isteniyor? EDF kenar uzunluklarını bulalım. Bulduk arkadaşlar. Burada şu uzunluk 3, bu uzunluk 6, bu uzunluk da 5 şeklinde çıktı. Örnek de bu şekilde hallettik. Geldik örnek üçe. Adam bize şöyle bir eşlik vermiş. Hemen eşlikte açı. Hocam A açısıyla D açısı birbirine eşit olacak. A açısıyla D açısı eşit olacak. Yani burası 71 oldu. Sonra B açısıyla F açısı. B açısı 62. F açısı da 62 olacak. E sonra C açısıyla da C açısı C açısıyla da E açısı birbirine eşit olacak bitti. AC, EF açılarının ölçülerini bulunuz diye söylüyor. Tamam bulduk. Şurayı bulduk, burayı bulduk, şurası kaldı. 62, 71 ve şuraya da alfa diyelim. 62 artı 71 artı alfa'nın ben 180 olduğunu biliyorum. Şu toplam kaç yapıyor? 133 yapıyor. O zaman alfa'ya da kaç kalıyor? 47 derece alıyor. Evet, burası da 47 derece oldu. Yani burası da 47 derece oldu. Evet a c e ve f açılarını sırasıyla yazalım a açısı 71 oldu C açısı 47 oldu e açısı 47 oldu ve sonra nerede kaç isteniyor f açısı f açısı da 62 oldu arkadaşlar tamam cevabımız Bunlar oldu geldi örnek 4'e değil kenar açı kenar açı. Evet şimdi arkadaşlar eşlikle ilgili teoremlerimiz var biz en başta tanımı ne dedik? Karşılıklı açılar birbirine eşit ve Karşılıklı kenarlar birbirine eşitse iki üçgen eşittir dedik mi dedik? Evet bunun yanında arkadaşlar Böyle 3 tane eşlik törenimiz var Bunları mecburen bilmek zorundayız arkadaşlar e, Aklınıza kalması için Kolay bir şekilde de söyleyeceğim ben bunu Bunlardan bir tanesi bu Kenar açı kenar Yani açıyla Bir tek, bir tek ne eşliği yok biliyor musunuz arkadaşlar? Hani elimizde açı var Elimizde kenar var ya Hocam açı ve kenarla ilgili bir üçlü yap dersem mesela açı ve kenarla ilgili bir üçlü yap dersem hocam açı açı açı dersin hocam ben şu açıya ait aynı açılara ait büyük bir üçgen de çizerim açı açı açıya ait bir eş üçgen yok tamam mı hani sıkışırsan bu şekilde yap ondan sonra e, ne var mesela açıyla kenarla ilgili hocam kenar kenar kenar evet iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse iki üçgen kenarlar üst üste bindiği için oturuyor üst üste çakıştırabiliyoruz. Kenar kenar kenar eşliği vardır. Başka hocam kenar açı kenar vardır. Başka açı kenar açı vardır. Tamam. 3 tane şey. Hocam şey olamaz mı? Açı kenar açı dedin de kenar açı açı olamaz mı? Aynısı o. Açı kenar açıyla aynı. Yani şu şekilde şey yapabiliriz arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Kenar kenar açı olamaz mı hocam? Kenar kenar açı. Kenar kenar açı da kenar açı kenara denk geliyor zaten. Tamam mı? Bir tek açı açı açı ile ilgili 3 tane açı ile ilgili eşlik yok. İşin içinde kenarın mutlaka olması lazım. Bu dediğimi unutma. O yüzden 3 tane eşlik teoremimiz var. 1. Kenar açı kenar, 2. Kenar kenar kenar, 3. Kenar açı kenar açı. Pardon. Açı kenar açı şeklinde var. Şimdi bunlardan birincisi. Kenar açı kenar eşliği. İki üçgende aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir diyeceğiz. Peki hocam mesela burada hocam bu çizgi açısına ait kenarlara bakacaksınız. Bak çizginin kollarına bakacaksınız. Aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşitse. Mesela çizginin kolları çizgiye çift çizgi, çizginin kolları çizgiye çift çizgiyse. Bu iki üçgen eştir diyeceksiniz. Tamam eş cümlesini yakaladık mı? Yakaladık koyduk cebe. Şimdi sırada ne var? Hocam diğer eş olan açılar hangileri? Ya da diğer eş olan kenarlar hangileri? Bunu nasıl bulacağız hocam diye sor sor sorduğunuzu tahmin ediyorum. E arkadaşlar benim için biraz önce ne dedim? Açıyı yazmak çok önemli demedim mi? Evet. Eşlikte de bak şu altın bilgi cevinde dursun. Bak açıları yaz. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Şimdi sen kenar açı kenardan aynı açının kolları çizgiye çift çizgi. Yani burada da çizgiye çift çizgi gördün mü? Gördün. Bunların ikisinin de eş olduğunu gördün mü? Gördün. E madem eş. Eşitte şu mantık vardı. Hocam aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. O zaman çizgiyi gören açı tam tersini söyleyebilirim. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir diyebilirim. Çizgiyi gören noktaysa burada da çizgiyi gören noktadır. Çift çizgiyi gören burası çift çizgiyse çift çizgiyi gören burası da çift çizgidir. Bitti gitti arkadaşım. Açıları da yazdın mı? Yazdın. Açıları da yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarlar eşit. Çizginin karşısındaki bu kenarla çizginin e, burası. Çizginin karşısındaki bu kenarın da eşitliğini söyleyebilirsin. Bak bütün açıları yazmış olursun. Bütün kenarları da böyle göstermiş olursun. Yeter ki şu kalıbı bul. Kalıp ne? Dikkat. Aynı açıya ait. Bak bak bak bak bak. Şurası. Çizgiye ait. Kenarlarının olması lazım. Karşılıklı olarak birbirine eşit olması lazım. Gördün mü? Evet. Çizgiye ait. Ya da alfa diyebilirim. Alfa'ya ait açıların kenarları. Çizgiye çift çizgi iPhone'un kolları çizgiye çift çizgi olduğunda eş. Eşli diye kaldıktan sonra açıları da yazıp diğer kenarı da yazabilirsin. Zaten diğer kenarı yazarsın. Çizgi çift çizgi ya bir tek burası boşta kaldı. Burası yuvarlaksa burası da yuvarlak diyebiliriz. Evet hemen örneklerine bakalım arkadaşlar. Hemen örneklerine bakalım. Özellikle bir açı varsa sadece bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye incelemeni tavsiye ediyorum. Şimdi AC ile C, e 6 vermiş. Burası 6 burası 6. BC ile C, eşit vermiş. Yani burası 4 ise, burası da 4 verilmiş. D, E uzunluğu 7 verilmiş. Ali Bey uzunluğu X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar açı maçı yok. Ne yapacağız? Bak burada ters açı yok mu burada? Var. Hocam burası alfaysa burası da alfadır. Aa, şu üçgende alfanın kolları 4'e 6. Bu üçgende de alfanın kolları 4'e 6. Evet o zaman iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Alfanın kolları 4'e 6. 4'e 6 olduğundan dolayı iki üçgen eşittir Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Alfanın karşısı 7 ise alfanın karşısı 7 olacaktır. X'i böyle 7 olarak buluruz. Bitti gitti kardeşim. Örnek 5 ABC üçgen BC ile de birbirine paralel. Şu paralellik verilmiş paralelliği kullanacağım. 5 verilmiş. 5 verilmiş. 8 verilmiş. 9 verilmiş. Arkadaş şuraya da bakacak olursam burası da 9 değil mi? Evet. Şimdi soruda hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim mi? Eğer geometride bir uzunluk soruluyorsa iki konudan bulabilirsiniz. Bir dik üçgen. Dik, diklik var mı? Yok. Dik üçgenden bulamıyorsak iki benzerlik. Hocam benzerlik daha görmedik. Aslında benzerlik oranı 1 olan üçgenler eş üçgenlerdir. Tamam Bütün geometrinin temeli budur. Bu saydığımdır arkadaşlar. O yüzden bu iki konuya çok dikkat edeceksiniz. Benzerlik ve eş benzerlik ve dik üçgene dikkat edeceksiniz. Hocam uzunluk isteniyor benden dik üçgenden çıkmıyorsa o zaman benzerlik. Benzerlik içinde böyle bakarsın benzerlik teoremleri var mı diye ya da eşlik teoremi var mı diye bakarsın. Yoksa e, yapman gereken verilen bilgiyi kullan. Hocam şunu kullanacağım ya. Şu paralelliği kullanmam lazım. Z'den dolayı alfaysa burası da alfa diyeyimdir evet. Alfanın kolları burada kaç? 5'e 9. Alfanın kolları burada kaç? Aa bu da 5'e 9. Alfanın kolları 2 üçgende de 5'e 9 olduğu için kenar açı kenardan neye eşit oldu? Benzer mi oldu? Evet. E burada o zaman benzer dediğim eş oldu. Benzerlik oranı 1 yani. O zaman madem bunlara eş buldum aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Bizden de alibe uzunluğu isteniyor. X de böylelikle 8 olarak buluruz. Örnek 5 8 çıktı. Geldi görnek 6'ya. Evet, ABC bir üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Tamam. Şu eşitleri şöyle yazalım. Sonra ADC açısı, ADC açısı buradaki açıyla AEB açısı burada kaç eşit verilmiş? BD uzunluğunu 5 vermişler. EC uzunluğu X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şu ikizkenar verilmiş ikizkenara bakalım. Hocam burası alfaysa burası alfa mıdır? Evet. Sonra ne yapalım? E hocam burası alfaysa burası alfa. Tamam. Tamam. Tamam. Aa hiç alfa'ya alfa'ya girmemize de gerek yok. Var. Niye var? Şunlara bir gelelim. Alfa alfa. E hocam ben buraya betedersem dersem İki iç açı bir dış açıdan tamam. burası da alfa artı beta mı oldu? Evet. İki iç açı bir dış açıdan. Burası da alfa artı beta ya. Alfa ile neyi toplarsak? Beta'yı toplarsak burası yapar. Burası da beta oldu. A hocam şu da ikiz kenar. İkiz kenar olduğundan dolayı bu kenarla da bu kenar eşit değil midir? Evet. Ana ne çıktı burada? Hocam şu üçgen çizgiye çift çizgilik. Bu üçgen de çizgiye çift çizgilik bir üçgen oldu. Hatta beta'nın kolları çizgiye çift çizgi. Beta'nın kolları çizgiye çift çizgi olduğundan bu iki üçgen eş oldu. Kenar açı kenardan. Dolayısıyla buradaki beta'nın karşısı 5 ise buradaki beta'nın karşısında 5 olmak zorunda yani x böylelikle 5 olarak bu oluruz. Evet garip geliyor değil mi arkadaşlar? Garip gelir. İlk başta garip gelir. Eşlikte biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz o yüzden ama devam edin. Üçgende benzerlikten sonra eşliğe de alışacaksınız. İlk etapta eşlikte böyle bir sıkıntılar yaşanabiliyor ama merak etmeyin. Sonrasında bunun üstesinden geleceksiniz. Ama şimdi anlamaya çalışın. Evet ABD ve ACE eşkenar üçgen denmiş. arkadaşım. Şu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Bu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Şunu da mavi ile göstereyim. Şu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgen verilmişse. Hocam iki eşkenar üçgen verilmiş. Sınavda çıkmış bir sorunun benzeridir. Dikkat et lütfen. ÖSYM sever böyle şeyi. Şu kırmızının bir kenarı kaç verilmiş? 9. Hocam burası 4 oldu. 9 olduğundan dolayı. Burası da 9 karışacak diye yazmıyorum. BC isteniyor benden. Şuradaki X isteniyor benden. Hımm. Şu kırmızının kenarları çift çizgi, çift çizgi. Burası da çift çizgi. Mavinin kenarları da çizgiye çizgi olsun. E ne yapacağım? Bak, dikkat et. 2 tane eşkenar üçgen verilmiş ve 2 tane eşkenar üçgen bir köşesi ortak verilmiş. Hocam, şurası da 60, burası da 60 değil mi? Evet, açıya da alacaksın. Sıkıntı yaşadığın zaman açıya da al. E o zaman ben buraya alfa dersen, hocam tamam 60 olduğundan burası 60x alfa olur. 60'a. 60x alfa oldu. Bunun da tamamı atmış 60 olduğundan 60x alfa'nın 60'a tamamlayanı alfa değil midir? Evet, burası da alfa oldu. Eee ne oldu? Bak senden şu üçgene bak. Şu üçgende ve şu üçgende x deniliyor. Şu üçgene bakmak zorundayız. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi oldu. Ana ne oldu burada? İkisi eş üçgen oldu. Madem ikisi eş üçgen oldu tek yapmamız gereken aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Ve x de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. ÖSYM'nin sorduğu bir soru olur. Lütfen dikkat edin. Şu hatayı da yapmayın. Her zaman tutmayabilir. Hocam iki sayı var farkları ya da iki sayı var toplamları ya da iki sayı var alan malan sorulduğunda da çarpımları falan şeklinde yapıyorsunuz. Her zaman tutmaz. Tamam burada farklı tuttu ama sakın böyle bir sallama yöntemine falan girmeyin. E, e, i̇lanın böyle şey yap, yaptığınız zaman konunun mantığına anladığınız zaman bu sorular gerçekten size çok kolay gelecek. Geldik ikincisine. Açı kenar açı eşliği. Arkadaşlar açı kenar açı eşliği nedir biliyor musunuz? Aynı kenara ait açılar birbirine eşitse. Bak Çift çizgiye ait açılar alfaya beta, çift çizgiye ait açılar burada e, AB ile EF birbirine eşit verilmiş. Buradaki çift çizgi konulmamış. Ben çift çizgiyi koyayım buraya. Çift çizgiye ait burası alfaya beta ise. Evet bu şekilde ise aynı kenara ait açılar birbirine eşit ise bu iki üçgen neymiş? Eş üçgen oluyormuş. Yalnız sana bir tüyo vereyim. Bunu böyle yapmaktansa açı kenar açıyı bulmak biraz zor oluyor. Evet kenarın kenara ait açılara bakıyorsun ya böyle. Bunu bulmak zor oluyor. Ben burada cümleyi biraz değiştireyim. İki üçgende bütün açılar birbirine eşitse Hocam bütün açılar eşit değil ki diye sorardı, sorduğunu tahmin ediyorum. Şuraya bak. Alfa beta 3. açı çift çizgiyse 180'e tahmin Alfa beta 3. açı çift çizgi değil midir? Evet bak. iki üçgende bütün açılar eşit olup da aynı açının karşısındaki kenarlarda eşitse bunlar eştir diyebilirsin kardeşim. Yani bizim açı kenar açı eşli. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarların eşit olmasına dönüşüyor. Tamam mı? Bu şekilde daha rahat bir şekilde yaparsın. Bence. Benim kanaatimce açı kenar açığı bu şekilde yapmaktansa. Yani hocam çift çizgiye ait kenarlar açılar alfaya beta. Alfaya beta o zaman bu üçgenle bu üçgen eşittir demektense. Dediğim gibi yap. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse iki üçgen eşittir. Eşliği bulduktan sonra ne yapıyorsun? Hocam aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşit olmasını gösteriyoruz. bitti bu kadar ya en önemli cümle zaten bu iki üç kenar eşit yakaladıktan sonra aynı açının karşıdaki kenarları eşitle ya da açı soru soruluyorsa aynı kenarı gören açıları bir eşitle tamam yapman gereken şey bu bunu da sakın ama sakın unutma geldik bakalım şuraya şimdi <gülüyor> neler verilmiş bize arkadaşlar şununla şu paralel verilmiş eyvallah 5 12 burası da 7 verilmiş AC kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi B, açısı hocam buradaki açıyla B'de açısı şuradaki açıda eşit verilmiş. Hmm. Peki aç, eşit verilsin. Hocam niye bunları paralel verdi? Hop Z kuralı var. Burası beta ise burası da beta değil mi? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada ne yapacağız? Burada var mı öyle bir şey? Bak 12 5'e 5'e e ait alfabete yapıyor. 5'e ait 5'e ait burada 5 falan yok maalesef şeyi bulamıyoruz Hani kenar açı kenar açığındadaki mantıktan yaparsak sıkıntı yaşarız demiştik ya e, burada Alfa açısına ait kenarlar şey 5'e ait açılar yok maalesef ya da aynı açıya ait kenarlar böyle beta açısına ait kenarlar yok İki kenar yok 2 tane açı var o zaman iki tane açı olduğu zaman neye bakmalıyız kesinlikle ama kesinlikle kenar açı kenara yok açı kenar açıya bakmalıyız açı kenar açıya bakacağız E hocam burada 12 kenarı var 12 kenarındaki açılarımız Beta'ya şurada açıyı bilmiyorum. E ben buraya çift çizgi dersem. Alfa beta üçüncü açı çift çizgi ise. Alfa beta burada da üçüncü açı çift çizgi değil midir? Evet. Bak şimdi dikkat et ne çıktı? Hocam 12'ye ait kenar açılarımız çift çizgiye beta. Burada da 12'ye ait çift çizgiye beta oldu. O zaman bu üçgenle bu üçgen benzer hatta eş oldu diyebilirsin. Ya da kardeşim bak benim dediğim daha mantıklı. Alfa beta üçüncü açı çift çizgi. Alfa beta üçüncü açı çift çizgi. Ve şuna bakıyorum. Alfanın karşısı 12. Burada da alfanın karşısı 12. Bütün açılar eşit olup da aynı açının karşısındaki kenarlarda eşitse bunlar eşitir deriz. Çift çizginin karşısı 5'se çift çizginin karşısı 5 deriz. Zaten bizden de bu iş deniyor. Cevabımız böylelikle 5. Çıktı mı? Çıktı. Evet örnek 8 5 çıktı. Geldik örnek 9'a. Soruda ufak bir hata vardı. Düzelttim. Şimdi soru böyleyken çözelim bakalım. Örnek 9 nedir? E şimdi 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla verilmiş burada. Arkadaşlar biz bunu benzerlikte de çok kullanıyoruz. 90'ların 2 ya da 2'den fazla olmasına. 90 dereceler gördüğümüz zaman hemen alfa beta açılarını yazarız. Bu ne demek? Alfa ile betanın toplamı 90 derece demek. E hocam bunu da tamam 90 ya. O zaman betanın 90'a tahammülü alfadır. Alfa 90 ise bu açıyla da bu açın toplamı 90 olacağından alfanın da 90'a tamamlayanı betadır. Yani alfa beta alfa beta şeklinde geçiş oldu. Hatta ben bunu benzerette çok söyleyeceğim. Kalıplarımın arasındadır. 90 dereceler şekilde iki ya dakidan fazlaysa hemen açıya dal. Alfa beta açılarına dal. Sıra sıra da alfa beta şeklinde git. Alfa, beta, alfa, beta. Mantığı da buradan geliyor. Toplamı 90 derece olmasından dolayı. E açıları yazdık. Açıları yazdıktan sonra ne yapacaksın? Belki şunu yapabilirsin. Hocam dört kenarına ait açılarımız beta'ya 90, dört kenarına ait açılarımız beta'ya 90 olduğundan bu açı kenar açı Eşliği oldu deyip oradan yapabilirsin. Ya da en kolayı nedir? Hocam iki üçgende şu üçgende ve şu üçgende bütün açılar birbirine eşit. Alfa beta 90 alfa beta 90 ve burada alfanın karşısında dörtgen burada da alfanın karşısı dört. yana. bütün açılar eşit olup da aynı açının karşısındaki kenarlar değişirse eşitse bu iki üçgen nedir? Eş üçgendir. E madem eş üçgen betanın karşısı 6 ise burada da betanın karşısı 6 olmak zorunda değil mi? Yani x artı 4 eşittir 6 ise x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Örnek 9 böylelikle 2 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 10'a. Şimdi örnek 10 arkadaşlar öncelikle soruya geçmeden önce bilerek yazdığımı söyleyeyim. Bu soruyu bilerek yazdım. Ee, daha dik üçgen konusunu görmedik. Pisagor bağıntısını görmedik. Ama bazı okullarda biliyorum ki ben de okulda olsam aynı şeyi yaparım. Dik üçgeni en başta veririm. Bazılarınız dik üçgeni bilip de geldiği için buraya böyle bir soruyu da yazdım. Zaten... Dik üçgeni 8'den de biliyorsunuz. O yüzden yazmamda da herhangi bir sakınca yoktu burada. E hocam soruya baktık. Soruyu yapamıyorum. Pisagor bağıntısından falan filan x çıkmıyor. E o zaman 90'lı şu da Dal alfa beta'ya. Hocam alfa beta bak bu dik üçgende. Hocam burası da alfa oldu. E burası beta sakın deme. E hocam burası beta o zaman deme. Çünkü alfa ile betanın toplamı 90 derece mi? Evet 90 derece. E hocam alfa ile betanın toplamı 90. Alfa burada bir 90 derece yok ki. Diğer açıya ben yazayım. E ne yapacağız arkadaşlar? Bazen de eş üçgeni biz oluşturabiliyoruz. Evet. Seçiş sorulardan biridir. Bir de şu mantıkla da gidebilirsin. Hocam burada x'i bulmak için 90 derece var ya 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Çünkü geometride bir soru çözmek istiyorsak sorunun çözümü büyük ihtimalle ya dik üçgendir ya da benzerliktir. Benzerlikten de bulamadıysan dik üçgendir. 90 dereceye karşılık getirebilirsin. Şöyle dik çizebilirsin. Ya da hocam alfa beta 90 var ya alfa var. E 90 eksik 90'ı da sen çizebilirsin. O mantıkla da yapabilirsin. 90'ı çizince ne oldu burada? Alfa 90'sa burası beta oldu. Ana şu üçgenle şu üçgende. Bütün açılar eşit. Alfa beta 90 alfa beta 90. 90'ın karşısında çift çizgi. 90'ın karşısında çift çizgi. Yani bunlar eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 1 ise beta'nın karşısı burada da 1'dir. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı burada da 4'tür. E hocam burası 1 ise tamamı 4 olduğundan buraya da 3 kaldı. Ve burada bir Pisagor çıktı. Hatta bildiğiniz Pisagor 3, 4 ne üçgeni? 5 üçgeninden x'i de böylelikle 5 olarak buluruz. Güzel sorulardan biridir. Ben olsa böyle üst düzey sınıflarda böyle bir soru sorabilirim. Yani Anadolu Lisesi bir iyi okullarda, fen liselerinde falan... Böyle bir soruyla öğrencinin karşısına çıkabilirim. Haberiniz olsun güzel bir soru. Tamam mı gençler? Evet örnek onda böylelikle 5 bulduk. Ve geldik son teoremimize. Evet kenar kenar kenar eşliği. 3 tane eşlik vardı tekrar hatırlatayım. Bir tek açı açı açıyla ilgili eşlik yoktu. Birincisi neydi? Hocam kenar açı kenardı. İkincisi açı kenar açıydı. Üçüncüsü de kenar kenar kenar eşliği. İki üçgende karşısında kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen nedir? Eştir. Mesela çizgi, çift çizgi, 3 çizgi, çizgi, çizgi, çift çizgi, 3 çizgi. İki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit verilmiş. O zaman bunlar eş üçgendir. E hocam bundan önceki sorularda hep kenar soruyordunuz. Çünkü ne yapıyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarları eşitliyorduk. Ama burada kenarlar verilmiş. Burada ne sorulacak? Büyük ihtimalle açı sorulacak. Ben eşitte ne diyordum? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir diyor muydum? Evet ters bantını kullanacağız şimdi. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceğiz. Bunu unutma. Yani şuraya yaz. Eşit kenarları gören açılar bu, bu yani kenar, kenar kenar gördüğün zaman açı yazacaksın. Kesin. Ya eşlik gördüğün zaman zaten kesinlikle açı yazacaksın. Gören açılar birbirine eşit. Tamam. En önemli şey bu. Yani sen burada ABC bu çizgi çizgi çizgi 3 çizgi var ya mesela burada 3 çizgiyi gören noktaysa 3 çizgiyi gören hocam burada kaçıda noktadır? Ee, çizgi Burası iki çizgiyi gören çizgiyse 2 çizgiyi gören burası çizgidir. Burası çift çizgiyse burası da çift çizgidir şeklinde. Açıları da yerleştireceksin. Olay bitecek. Büyük ihtimalle açıyla ilgili bir şey sorar zaten sana. Hemen sorusuna bakalım. Şimdi ne demiş? FBC açısını 50 derece demiş. FBC açısı 50 derece. Sonra BAC açısını 55 derece demiş. BAC açısı 55 derece. Sonra 50-55 daha kaç yaptı? 105. Buraya kaç derece kaldı? 75 derece kaldı. Şimdi ne demiş? FB ile DE birbirine eşit demiş. FB ile DE eşit. EF ile EC birbirine eşit demiş. EF ile EC birbirine eşit. Bir de BE ile DC birbirine eşit demiş. Şununla şu birbirine eşit demiş. Aa hocam çizgi çift çizgisi çizgi çift çizgisi. O zaman iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için. Bu iki üçgen kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. E eşit kenarları gören açılar eşittir. Çizgiyi gören illiyse çizgiyi gören burada kaçı değildir. Hocam çift çizgiyi gören 75 ise çift çizgiyi gören burada kaçı da 75'tir. Benden DF açısı isteniliyor. Bak şimdi 75 50 daha kaç yaptı? 125. Buraya kaç kaldı o zaman? 55 derece kaldı. Şurası 55 yaptı. E ben buraya da alfa dersem DF isteniliyor bizden. 75 artı alfa artı 55 ile 180'e eşit değil mi? Evet. Şu ikisinin toplamı 100, kaç yaptı? 130 yaptı. Alfa da böylelikle 180 eksi 130'dan. Kaça eşit oldu? 50 dereceye eşit oldu. Yani alfa yani df kaç çıktı arkadaşlar? 50 derece çıktı. Geldik son soruya. Bakalım ne diyor son soru. abc bir üçgen demiş. DBCK da doğrusal verilmiş. Sonra 4 6 8 4 6 8 9 ve x var burada. Dikkatimizi çeken ne var burada? Hocam şuradaki üçgenle Neredeki üçgenle? Bak şuradaki üçgenle Buradaki üçgende kenarlar var. 4, 6, 8, 4, 6, 8. İki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Niye eş üçgen? Çünkü kenarları karşılıklı olarak birbirine eşit. E o zaman iki üçgen eş üçgen mi oldu? Evet. Eş üçgende ne yapıyorduk? Eşit kenarları gören açılar birbirine eşit. Normalde aynı açını karşısındaki kenarlar eşitliyorduk ama kenar kenar kenara eşliği karşımıza çıkınca ne yapıyorduk? Eşit kenarları gören açıların eşitliğini söylüyorduk. Hocam dördü gören alfaysa dördü gören alfadır. Altıyı gören betaysa altıyı gören betadır. Sonra burası çift çizgiyse 8'i gören. Burası da çift çizgi midir? Evet. E şimdi ne oldu? Şu büyük üçgenle alakalı bir şey yapmam lazım. Aa burada 2 iç açı 1 dış açıdan. Şuradaki açı alfa artı beta mı yaptı? Evet. 2 iç açı 1 dış açıdan. Burası da alfa artı beta yaptı. Bak ne çıktı burada. Bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Çünkü bu açılar birbirine eşit oldu. E o zaman ikizkenar kenar üçgen olduğu için x artı 6 buradan 9 artı 4'e mi eşittir? Aynen öyle. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? Bunu 13-6'dan 7 olarak buluruz. Böylelikle örnek 12'yi 7 olarak bulduk. Ve bitti mi gençler? Bitti. Ne bitti? Üçgende eşliği böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende benzerliğe geometrinin en önemli konularından birine başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. kalın